adam aşağı. <Gülüyor> Öldü abi. Kesinlikle. Ya senin ne Kendi bana sıkıyor adam ya. Git dibindeki kanlar açık ya. Ben öldüm ya. Yani Herhangi yere oh, gitsen. O canıma O oh. adam beni beni çekmeye geldi kendisi öldü. <gülüyor> iyi oldu armut? Güzel oldu. Güzel oldu. Tek, tekrar gidelim. Az adam kaldı ya. Gidelim. ama geri gelirler oraya gidelim de. Evet, olmaz. Abi adam, adam YouTube olduğu için bak görüyorsun ölmedim Asun. Seninle biz botuz öldük işte gördüğün gibi. Kişiyor ya. Sertiçi abi ne yapıyorsun orada? git savaş biraz. Sen game'le fayllarını fullledin mi? Senin oyun ona hani kasmıyordu. Yine kasmaya başladı. Abi ben senin videolarını izliyorum. Senin oyun kasıyor abi. Nasıl kasmadayım? <gülüyor> <gülüyor> Basın ya yakında da bir Ryzen 7000 serisinden alması yok mu? Artık para sisteme de <gülüyor> açıldı. şey takla. Artık para kazanmaya başın. 5600 alacağım ya. PUBG Mobile'da iyi baya. 5600 bende var. Bende o var işte hiç. Bende 5600 var. Gaming X. O güzel baya PUBG Mobile. Evet. Ben de alacağım onu. 10 numara ben bende hem ben 2K'da oynuyorum. HD'de sen oynuyorum, falan işte gibi. Bende şu an Ryzen 5 3600 var vallahi. Adam üstümüze var, var herhalde. Evet evet, trambolin var mı bir tane? Onu vururuz. Ha. Lan oğlum, harbiden ne istiyorsun lan? senden ne istiyorsun? Bana niye lan? Ben ne yaptım? Dur, tamam Nereye? Göremedim. Doğru duyduydun değil mi abi? Oğlum haber. He tamam ben öldürdüm. Abire adam iniyor lan buraya. Adam şu arkaya indi. Aşağı katımızda adam. Pepeç abi. Aşağı. Aşağımızda aşağımızda. Şurada da adam var he. <gülüyor> ha bu bu. Dur dur. İşte var. Tamam. Da orada tuttum. Vurdum onları abi. Kar. Hayır. Karfil Gar turu bu çalıyor. Hayır yakaladı. Thank you, thank you. Şu var da. Nerede işte? Osman senin tarafında iki kişi var kardeşim. Biliyorum. <gülüyor> Marked location Abi Mark sen yine misin herkesi görüyo kesin illa var aslında Açtı açtı Açtı yine açtı bırak <gülüyor> bırak Osman mk var mk var sekiz var sekizi atarım alırsan MK Adam indi lan abi yanında ya adam. adam var Lan Ağzım içine kurdamın Lan bu botmuş botun üstümü var Beni da içeriden Yine Hadi alın bekle. beni Al beni alın Abi abi lan bizim aklımız yok. Geliyorum. Ama abi yerim ya. Hare. kim vuruyor abi ya? Mark the location. Mark the location. Ya bırak gelmiyorsunuz mu? abi. Ya oha, de... oha ya, burada ya. yaa. Söylesene abi, benim haberim bile yok. Ben adamları ben uzakta sanıyorum. Gel, gelmiyorlar diye ben hiç şey yapmadım abi. Kanka bizim etrafında çok adamları, adam vardı ya. Buradan burada ben bu adamları uzakta sanıyorum. Iç iç iç iç dibimden çıktılar. Vardı, vardı abi. 2-3 kişi vardı abi, yanımızda. adamlar ya. zaten beni vuruyor abi. Size bak ya koşursaydınız oradan ölmezdiniz. Adamlar beni delikleştirdi. adam daha bir tane of. adam Bak o yoldan koşup geçerseniz abi balon falan hiçbir şey yok mu? Duvar da var. Adamlar size bakmıyor. Beni delik deşik ettiler. Kim kimisi Andı ağza abi, vuruyor, kimisi burna vuruyor. Çocuklar. Abi ben de var benim de gözlerim var. Ben gördüm abi. Senin kaydın var. Bizim gözümüz yok mu? Sanki ben görmüyorum adamı. Ben gördüm. Kimisi ağza vuruyor, kimisi burna vuruyor. <gülüyor> Abi bırak ya. Bismillahirrah doğru. Yine. yine sinirlendi Hayır, itsin baba. Adam niye kızdırıyorsun siz ya? Bağırıyor bir de. Videoda ifşa. Takipçilerine bağırdı. Hayır, kendini ifşaladı. Kendini ifşaladı. Niye tornu <gülüyor> kapattı? Gördünüz arkadaşlar, yayındayken çıldırdı. Evet. Şahitsiniz. Fişek attı adam Açıkta atıyorlar He yok bine alalım Fişek attı adam açıkta e değil Aaa görmüşler Kardeş hayır paraşite öldürdüler <gülüyor> Hahaha <Help, help. gülüyor> A ah baba. Lan laha be, ah be. Oha ya. Ona oh no,